Merhaba arkadaşlar bugün önemli bir konuyu konuşacağım sizlerle bu konu gerçekten önemli özellikle satış ve ikinci elde bayağı bir çevrede kolpacılar var özellikle hani ikinci el parçada da bu kolpacılar var ikinci el motosiklet satışında da böyle kolpacılar var çoğunlukla bu dolandırmaya yönelik olan elemanların yaptığı taktiklerden bahsedeceğim Diyelim ikinci bir parça almak istiyorsunuz. Bu tarz e, özellikle Facebook'ta, yani Letko'da görünüyor mu bilmiyorum ama Facebook'ta mesela çok e, paylaşılıyor, çok mağdur olan arkadaşlar var. E, dikkatli olun arkadaşlar. Diyelim işte adam motorunu satıyor, internete koymuş. İnternette bir tane ikinci el e, işte bir mağazaya koymuş. E, ve diyor ki işte e, bunu görmeye gelebilirsiniz. Ben işte ne bileyim. Ankara'da yaşıyorum, Konya'da yaşıyorum, Antalya'da yaşıyorum. Motoru almaya gelmeden önce bana kapora yatırmanız gerekiyor. Bunları kapora dolandırıcıları deniyor arkadaşlar. Kapora dolandırıcılarını biliyorsunuz. Kaporasının yani bilmiyorsanız da ben söyleyeyim, kapora dolandırıcıları şöyle çalışıyor. Rastlayanlarınız vardır mutlaka. Siz o motoru görmeye gitmeden önce sizden belirli bir kapora istiyor. Ve sizden o kaporağı aldıktan sonra telefonunu değiştiriyor. Size de zaten farklı bir hesaba yatırtırıyor. Böylece siz de hak iddia edemeyeceğiniz kadar farklı şekilde böyle dolandırıcılık yöntemlerine başvuruyorlar. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle de hani bunlar çoğunlukla ilk birkaç tane birkaç WhatsApp konuşması yaptıktan sonra tamam abi malım bizde işte veya işte tam göndereceğiz gönderdik işte şu gün gelmedi bugün gelmedi o sırada birkaç kişiyi daha dolandırıyor aynı parçalarla aynı motosikletle dolandırabiliyor. O yüzden de bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Herhangi bir şekilde zaten bu tarz sitelerde şu şekilde detaylar veriliyor. Lütfen kapora vermeyin, kapora göndermeyin ve bu kişilere kapora gönderdiğiniz zaman o kişiyi mahkemeye verseniz de o isim de çıkmayabiliyor ama hani oraya TCS'ini yazıyor şuraya şusunu yazıyor, busunu yazıyor tamam TCS'ini yazıyor ama kapora ödediğiniz banka hesabı farklı kişiye ait olursa hani iş daha da zorlaşıyor. Yani avukatlar bu konuyu çok daha iyi bilirler tabii ki ama hani bundan sonra çok uğraşmanız gerekiyor ve o uğraşma değeri ee, sizin verdiğiniz kaporayı kat kat aşıyor çünkü bir avukata veriyorsunuz bu iş avukat onu e, işte bulmaya çalışıyorlar bilir kişi devreye sokuluyor filan filan Bunların detaylarını avukatlar işte bu konuda çalışanlar çok daha iyi bilirler ben, Benim size tavsiyem e, bir şekilde parça gelecekse e, güvenli şekilde yani isterseniz e, elden alışveriş veya e, işte motoru ben görmeye geleyim, ondan sonra zaten alıcıyım filan diyerek e, kaparo vermeden işi halletmeye çalışın. Hani size de bilgilendirmek istedim. E, bu konuda çok fazla geri dönüş olduğu zamanda da çok fazla şikayet gördüğüm için anlatmak istedim. E, bu tarz mağduriyetin çoğalmaması için e, lütfen e, kaparo dolandırıcılarına dikkat, parça dolandırıcılarına dikkat. Bir de ikinci el parçalarda şöyle bir şey var, tabi herkesi namussuz veya dolandırıcı olarak nitelendiremeyiz. Ee, ama ikinci el parçaları çalıntı motorlardan artık söküp satmaya başladı bazı dolandırıcılar. O yüzden de bunlara dikkat etmenizi ben özellikle tavsiye ediyorum. Çok fazla mağduriyet yaşanıyor. Ee, umarım e, bu konuda e, aramızda e, dolandırılan veya işte bu dolandırıcılığa maruz kalan insan yoktur. Ee, anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Lütfen biraz daha dikkat. Hepinize iyi uçuşlar.